Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere YKS sayısal derslere nasıl çalışılır adlı videoyu çekiyorum. Umarım video hoşunuza gider. Umarım size taktikler kullanarak başarılı bir öğrenci olursunuz. O zaman hadi videomuza geçelim. Her zaman öncelikle başladığımız matematikle başlayalım. Bu sefer matematik ve geometri hakkında bahsedeceğim sizlere. Türkiye olarak matematikte birçoğumuzla olanıyoruz. Her iki geometride benim de kuşkusuz olanın derslerden biridir. Geometri ve matematik. Bu ikisi... Ama zorlamamız değildir ki biz bu dersi hiç yapamayacağız. Hiç biz geometri öğrenemeyeceğiz, matematik öğrenemeyeceğiz. Sizlere daha önceden çekmiş olduğum YouTube kanal önerileri videosunda gidip oradaki kanallardan herhangi birini beğenip hani hangi size en çok verim sağlıyorsa o kanallardan ilerleyip onlardan öncelikle konuyu çalışın ve ardından izlediğiniz konuyla ilgili cidden anda bol tırnak içinde, bol soru çözün. Çünkü bol soru çözmeniz sizin için çok önemli. Geometri ve matematik. Geometri zaten görme işi. Biz gözü takıyoruz ama gene görmüyoruz. Neyse <gülüyor> sıkıntı yok. Hani... Ciddi anlamda soru tipleri görmeniz gerekiyor. Geometri ve matematikte ciddi anlamda soru tipleri görmeniz gerekiyor. Hele ki matematik. Hele ki tyt matematik. Mutlaka soru tipi görmeniz gerekiyor. Bol bol soru çözün. Mesela konuyu çalıştığınız sorular çözün. Yapamadığınız sorular oldu. Yapamadığınız soruları bir temizleyin. Yarım saat, bir saat hatta zamanınız varsa ki bu videoyu çektiğim zaman ve yükleyeceğim zaman yaz ayında oluyoruz. Ki her türlü zamanınız olacak. Soruyu bir sonraki gün tekrardan çözmeye çalışın ki en fazla verimi bu şekilde alırsınız. Hani soruyu ertesi güne bırakıp daha farklı düşünerek. Derseniz, haa ben böyle düşünmüştüm, bunda böyle böyle falan. Çok iyi hani emin olun ki en güzel verim böyle alırsınız. Diğer şekilde verim biraz düşüyor, cidden o düşüyor. En güzel verim biraz soru dinlendirmek olacaktır. Ertesi gün tekrar çözdüğünüzde gayet iyi verim alacağınızdan emin olabilirsiniz. Fizikte Türkiye'de zorlandığımız derslerden bir tanesi. Hepimiz biliyoruz ki ortalaması baya düşük bir ders. AYT adına veya TTR çok değil de AYT adına ortalaması baya düşük. Peki bizler bunun için ne yapmalıyız? Hemen öncelikle benim daha önce çekmiş olduğum YouTube kanal önerileri videosuna gidip oradan... Herhangi bir kanalı istiyorsunuz, istediğiniz en çok verim aldığınız kanalı, tekrardan belirtiyorum, en çok verim aldığınız kanalı izliyorsunuz ve konu çalışıyorsunuz böylelikle. Yok ben öyle değil, işte kitaptan not olarak çalışmak istiyorum diyorsanız o da sizin tercihiniz. Siz kitaptan not olarak da çalışabilirsiniz tabii ki. Fizikte önemli olan konuyu çok iyi oturtmanız. Hani. Temelini çok sağlam atarsanız konunun üzerine yoruma dayalı soruları da çok rahat çözeceğinize eminim. O yüzden öncelikle fizikte temeli çok sağlam atmanız gerekiyor. Konuyu çalıştığınız işte videodan veya kitaplar çalıştığınız her neyse. Şimdi soru çözmeye gelecek. Hangi kaynaktan soru çözmeliyiz? Benim kaynak önerileri videosu var. Oraya gidip oradan kaynaklara bakabilirsiniz. Öncelikle temel bir kaynaktan çözün. Konunun temelini oturtun böyle mantığı tam kafanıza yatsın. Sonra benim önerdiğim kaynaklarda yoruma dayalı sorular bulunduran kaynaklar da var. O kaynaklardan alıp çözebilirsiniz. Çünkü yoruma dayalı gerçek hayata adapte edilmiş. Sorular çok önemli fizikte. Gördünüz 2020 YKS'de, MSE'de de gördünüz 2020 MSE'de. Hani sorular gerçek hayata adapte edilmiş sorular, yoruma dayalı sorular. O yüzden konunun mantığını öncelikle oturtup sonra gerçek hayata adapte olmuş sorular çözmeniz gerekiyor. Ve son olarak vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi MEB'in. MEB'in kazanım kavrama sorularını ve kitaptaki okul kitaplarındaki soruların test kısımlarını mutlaka ama mutlaka çözün. Bu sizin için referanstır. ÖSM'de hani MEP kaynaklarından soruyor. Her ne kadar matematik adına kesin bir şey söyleyemesek de o tarzdan yapacak bir şey yok ama MEP'in FKB sorularını mutlaka ama mutlaka çözmeniz gerekiyor. Emin olun. Şimdi kimyaya gelelim. Kimya tl çok zor değil ama ayete kısmında ortalamamız baya düşük. Hepimiz biliyoruz. Türkiye ortalaması baya düşük ayete kimyada. Ama benim birazdan söyleyeceklerimi yapmaya başladığınızda emin olun ki ilerlediğinizi göreceksiniz. Öncelikle konuyu video izleyerek veya kitaptan çalıştınız, gayet güzel, okey. Şimdi başlangıç olarak kolay bir kitaptan başlamanız gerekiyor. tyt Kimya adına, hani çok zorlu bir kaynaktan başlarsanız, konuyu tam oturtamazsanız, öncelikle kolay bir kaynaktan başlayın, Okyanus olabilir veya seviye olabilir. Birkaç kaynak daha önermiştim, hatta daha fazla, daha güzel kaynaklar önermiştim. Kaynak önerileri videosunda, ona hemen gidin, onu mutlaka izleyin, bir de YouTube kanal önerilerini de mutlaka izleyin. Orada da güzel kanallar önerdim. Şimdi bunları yaptınız işte, videoyu izlediniz. Kolay kanaktan sorularımızı çözdük, zor kanaktan sorularımızı çözdük. Şimdi de Map kitaplarındaki soruları çözmeye geldi. Map kitabındaki soruları mutlaka mutlaka çözün. Açıklama kısmına link bırakacağım. Orada kitaplara direkt erişebilirsiniz. Evet, en sevdiğim ders olan biyolojiye geldik. Burada YouTube kanal önerileri videosunu daha önce çekmiştim. Oraya mutlaka gidin. Orada belirli bir sırayla nasıl izlemeniz gerektiğini söyledim sizlere biyoloji adına. Orayı bir mutlaka izleyin. Sonra tekrardan buraya gelin. Gidip geldiğiniz fazlını sayıyorum ve Devam ediyorum. Biyolojide konuyu çalıştıktan sonra 80 ile 100 arası soru çözmeniz gerekiyor. Niye bu kadar çok soru çözmem gerekiyor diye soracak olursanız. Soru tipleri fazla. Yeni nesil adapte olmuş ve yoruma dayalı sorular. O soruları mutlaka mutlaka görmeniz gerekiyor. Kaynak önerileri videosundaki kaynaklardan çok güzel sorular çıkıyor. Onları da mutlaka çözün. Bu arada biyolojinin ilk konularını çok sağlam oturtursanız ileride çok rahat olacaksınız. Emin olun. Çünkü temel kavramlar biyolojinin diğerlerinin her zaman içinde oluyor. Hani böyle içine gömülü bir şekilde diğerleri üstüne eklenecektir. Temeliniz çok sağlam olursa biyolojide... İleriki zamanlarda unutuklarınızı Oradan hemen bağdaştırabilir. Çok iyi hatırlayabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Dedik işte 80-100 arası soru çözdük. Zor konulardan soru çözdük. Şimdi bir sefer map kitapları. Map kitaplarını TKKB'den hepsini de söyledim ama söylememi gerekiyor. Çünkü map kitaplarını çözmeseniz sıkıntı oluyor. Map kitaplarını referans alın. ÖSYM de MEB referans alıyor. Yani FKB için map kitapları ciddi derecede önemli. O yüzden map kitaplarını mutlaka ama mutlaka çözün. Ve diyelim ki konularımız bitti. Matematikte TYT matematikte konularımız biter ama sorularımız bitmez biliyorsunuz. Soru tipi çok fazla. Acayip fazla soru tipi var TYT matematik için. Neyse konularımız da bitti diyelim. Hani kendimize güveniyoruz artık. O yüzden artık şimdi bölüm denemelerine başlıyoruz, branş denemelerine başlıyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Nerede eksiğimiz var ona göre ona, ona çalışalım. Mesela fizikte optik konusu yanlış yapmışsın. Fizikte optik konusunu bir tekrar edeceksin. Üstüne de 2 veya 3 test çözeceksin. Sonrasında bu konuyla ilgili soru kaçırmamanı diliyorum. Hani her seferinde böyle eksik olduğun konuyla ilgili konuyu tekrar edip 2 veya 3 test çözerek konuyu kapatabilirsin. Hani en azından nerede unutmuşsun, neresi kötü, neresi iyi onu görürsün. Çizergeli deneme almanızı öneririm. Deneme alırken hangi sorunun hangi konuya ait olduğunu belirten denemelerden alın. Bunla ilgili belki bir video gelebilir. İsterseniz yoruma yazabilirsiniz deneme önerileri. Size güzel denemeler önerilebilirim. İsterseniz yoruma yazarsanız değerlendireceğimi unutmayın. Evet videomuz bitti. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır ve yarayacaktır. Ben çalışırken bunları dikkat ederek çalıştım. Umarım siz de bunları dikkat ederek çalışırsınız. Ve hedeflediğiniz üniversiteye üniversiteyi kazanırsınız. Eğer söylediklerim işinize yaradıysa videoyu alttan beğenmeyi. Görüşlerinizi belirtmek için yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni instagramdan ve twitterdan takip edebilirsiniz. Instagram adresi ismalaydemir0. Twitter adresim sonunda İsmail Aydemir X var sonunda. Umarım işinize yaramış diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.